Süleyman bırak lan Her yer Babım işiyle nasılsa nasılsın İlele İlele nasılsa nasılsın İlele Başka, ha, değil, defter bayrağı var. Başka elindeki ke onu getirin. Biraz bunu. daha geri çekilsek arkadaşlar. arkadaşlar. Ona gönderin. Hocam biraz daha geri hocam. Yaşasın bir faiz. Yaşasın bir faiz. Taksim işçiye Yaşasın. yasaklanamaz. Taksim işçiye, işçiye yasaklanamaz. Değerli basın emekçileri, <gülüyor> sizlerin ve tüm işçi sınıfının, emekçi halkımızın 1 Mayıs Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü kutlu olsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün 2023 1 Mayıs'ı, 1 Mayıs'lar işçi sınıfının kapitalizme karşı, para babaların üzerine karşı isyanından, mücadelesinden doğmuştur. İşçi sınıfının talebi daha insanca bir yaşam için, 8 saatlik iş günü için, insanca yaşayabilecek bir ücret ve çalışma koşulları için mücadelesinden doğmuştur. O bakımdan da 1986'dan itibaren başlayarak 137 yıl önce o zamandan bu zamana kadar dünyanın tüm bölgelerinde işçi sınıfının mücadele günü olarak kutlanmaktadır. Mevcut her yıl 1 Mayıs'lar işçi sınıfının para babalarına karşı, kapitalizme karşı, onların güdümündeki siyasi iktidarlara karşı Taleplerinin haykırıldığı gündür. 2023-1 Mayıs'ında da iki önemli şey var bizim açımızdan. Bir, 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz 200 bine yakın insanımızın yaşamını kaybettiği, gerçeklikte resmi verilere göre 50 bin üzerinde yaşamını kaybettiği büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Türkiye e, halkı olarak, insanları olarak milyonlarca insanımız hala daha ayakta kalma, insanca yaşamını sürdürme mücadelesi vermektedir. Onlarla da dayanışma içerisindeyiz. Aslında yeni bir deprem felaketinin yaşanmaması için de bu depremin sorunlarından hesap sorulması lazım. Bu deprem faciasını ne unuturuz ne unuttururuz. O bakımdan 1 Mayıs 2023 bu çünkü işin sınıfı mücadelesi toplumun öncü bir mücadelesi. İşin sınıfı aslında toplumsal mücadeleyin de öncü bir sınıf işlevi görmektedir. Diğer bir önemli durum da gerçekten son yıllarda TÜİK'in kendi verilerine göre... İşçi sınıfının milli gelirden almış olduğu pay yüzde otuz yüzde 25'lere düşmüştür. Bu Türkiye'nin kendi rakamı işçi sınıfı yoksullaşmaktadır. Aslında tüm ücretler yoksullaşmaktadır. Para babaları sermaye sınıfının payı yüzde elli ulaşırken daha da fazla artıyorken Türkiye'deki tüm başta işçiler ve emekçiler olmak üzere tüm ücretlerin e, milli gelirden almış olduğu pay azalmaktadır. Sürekli bir yoksullaşma var, vardır. Yine işçi sınıfının en önemli Üssiyelerden bir tanesi sarı sendikacilik karşı mücadeledir. İşçi sınıfının e, iş, iş cinayetlerine karşı mücadelesiz. İşte geçtiğimiz günlerde Amasra'da 43 madencinin katledilmesi cinayetiyle ilgili dava görülüyor. Bir tane avukat müsveddesi şunu söyleme cesareti gösteriyor. İyi ki ölmüşler diyor. Ama orada o yargılama yapılırken ne yazık ki bir tek sendikadan yok. Aslında bunu da bizim kendi sendikamızın da bir anlamıyla öz Çünkü olanı olduğu gibi görmek lazım. Yani böyle bir farklı olmaktan değil. İş cinayetlerine karşı Türkiye'de çünkü yılda günde 4.000 5 6 işçi kardeşimiz iş, iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. İşçilerin birliği Cinayetlerine karşı, taş olan cehennin önümüne karşı, güvencesiz çalışmaya karşı, giderek bu e, yoksullaşmaya karşı mücadelenin adıdır. Aynı zamanda ülkemize yönelik emperyalist bir takım planlara karşı kendi vatanımıza, Kurtuluş Savaşı'nın kazanımlarına sahip çıkma günüdür. IMF'sine, Dünya Bankası'na, onun savaş örgütü, e, NATO'suna karşı mücadele günüdür. Çünkü... Tüm bu sorunlar yaşamımızın, mücadelemizin bir parçasıdır. Katil bir Mayıs ABD, Orta Doğu'dan ABD, Orta Doğu'dan ABD, Orta Doğu'dan defol. Bir diğer önemli konu da, sö söyler, sözlerimi noktalama istiyorum. Biz bugün buradayız. Taksim'e sahip çıkma iradesini gösteriyoruz. Yani e, mücadelenin adıdır 1 Mayıs. Dediğim gibi başta işçi sınıfının para babalarına karşı, kapitalizme karşı direnisi ve mücadelelerinin adıdır. Yoksa bir etkinlik düşüncesiyle Maltebelere bir maaşlar hapsedilemez. O bakımdan buradayız. O bakımdan bu iradeyi göstermek için buradayız. Bunu da göstermeye devam edeceğiz. Çünkü bizim mücadelemiz dediğim gibi işçi sınıfının insanca yaşayabileceği bir ücret ve ortadan kaldırması bir mücadeledir. Bu düşüncelerle tüm işçi sınıfımızın, emekçilerin bir kez daha 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele Dayanışma Günü kutlu olsun diyorum. Geçmişte nasıl direne direne Taksim işe açılmışsa, 2004'lerden 2007'lerden başlayarak bu mücadele sonunda emek ve dayanışma bayramı olarak ücretli tatil ilan edilmesi, tüm bunlar mücadele oldu. Yoksa mücadele yerine teslimiyeti seçenlerin tercihleriyle olmadı bu. O, o bakımdan bir kez daha tüm e, mücadele coşkusuyla e, hepinizin e, 1 Mayıs'ını kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Ve sonrasında bir Mayıs şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyoruz. Uyandı uykusundan kan ter içinde bir gece. Tanrım dedi bu ne zor bilmece. Öldükçe çoğalıyor insanlar. Bense tükenmekteyim öldürdükçe. Devrim şehitleri, Devrim şehitleri ölümsüzdür. Devrim şehitleri ölümsüzdür. Değerli basın ametçileri aslında soracaklar bir söylemiş olmakla beraber bir